Şimdi büyük sayıları bölmeye çalışalım. Başlarken büyük sayıları bölebilmek için çarpım tablosunu iyi bilmeniz gerekiyor. En azından 1'den 10'a kadar olan kısmını. 10 çarpı 10'a kadar olan her şey değil mi? 100'e kadar olan her şeyi bilmeniz gerekiyor. 1 Bir kere 1'den başlayıp 10 kere 10'a kadar. Ben öğrenciyken 12 çarpı 12'ye kadar öğrenmiştik ama 10 çarpı 10 da sizin için şu an yeter. Bu sadece başlangıç, çarpma ve bölme soruları için bunu bilmeniz gerekiyor. Evet, 25'i 5'e bölmek istiyoruz diyelim. 25 tane nesne çizip bunları 5'li gruplara ayırabilirim veya 5 gruba ayırıp her grupta kaç eleman olduğuna bakarım ama bunu düşünmenin daha kolay bir yolu var mı acaba? 5 kere 5, 25 değil mi? 5 kere soru işareti 25'e eşit. Eğer çarpım tablosunu iyi biliyorsanız, özellikle 5'ler kısmını 5 beş kere 5'in 25'e eşit olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Yani böylece çarpım bilginize dayanarak 25'in içinde 5 tane 5 olduğunu söyleyebilirsiniz. 5'i buraya yazıyoruz, birler basamağına. Evet, 25'te 5, 5 kere var. Peki, 49'da 7 kaç kere var deseydim ne bulacaktık? Bu 7 kere ne? Soru işareti yerine boşluk koyabilirsiniz. 7 çarpı ne? 49'a eşit demekle aynı şey. Eğer çarpım tablosunu biliyorsanız, 7 kere 7'nin 49 olduğunu bilirsiniz. Şimdiye kadar yaptığım tüm örnekler bir sayının kendisiyle çarpılması ile ilgiliydi. Şimdi başka bir örnek yapalım ve 54 bölü 9'u bulalım. Bir kez daha bunu bulmak için çarpım tablosunu bilmeniz gerekiyor. 9 kere ne? 54 yapar. 9 kere ne? Soru işareti. Eğer çarpım tablosunu biliyorsanız, 9 kere 6'nın 54 yaptığını biliyorsunuzdur. Yani başlangıç olarak çarpım tablosunu 1 çarpı 1'den 10 çarpı 10'a kadar ezberlemiş olmanız gerekiyor. Buna benzer basit problemleri daha hızlı yapabilmeniz için bu gerekiyor. Bu konuyu bitirdikten sonra, şimdi tam olarak çarpım tablosuna uymayan bazı sorular yapalım. Mesela 43'ü 3'e bölelim. Bu 3 kere 10 ya da 3 kere 12'den daha fazla, değil mi? Bir dakika, başka bir soru yapalım. 23 bölü 3 yapalım. Eğer çarpım tablosunun üçlü kısmını biliyorsak, 3 çarpı hiçbir şeyin tam olarak 23 olmadığını, 23 yapmadığını hatırlarsınız. Şimdi hatırlayalım. 3 çarpı 1, 3, 3 çarpı 2, 6, hepsini teker teker yazayım şimdi. 3 kere 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24, öyle değil mi? 3'ün katları arasında 23 yok. O zaman bu bölme sorusunu nasıl çözeceğiz? 23'e yakın 3'ün en büyük katını düşünürüz. Bu da 21, değil mi? Peki, 21'de 3 kaç kere var? 3 kere 7, 21. Yani 23'te 3, 7 kere var dersiniz. Ama tam olarak bölmüyor. Çünkü 7 kere 3, 21'e eşit ve kalanımız var. Bakalım kalanımız neymiş? 23'ten 21'i çıkarırsak, kalanı 2 buluruz. Yani 23 bölü 3 eşittir 7 ve kalan 2 olarak buluruz. Yani tam bölünmesi şart değil. İleride ondalıklı sayıları ve kesirleri göreceğiz. Ama şimdilik 7 kere var ve bu bize 21'i verir diyeceğiz ve geçeceğiz. Ve kalanımız 2 olur diyeceğiz. Böylece bölenin tam katı olmayan sayılarla ilgili bölme sorularını da çözebilirsiniz. Ama şimdi daha büyük sayılarla alıştırma yapalım. Evet. Burada büyük bir sayı seçiyorum. 344 bölü 4'ü bulalım. Bunu gördüğünüzde 4 çarpı 10'a veya 4 çarpı 12'ye kadar biliyorum dersiniz. 4 kere 12 eşittir 48. Ama bu çok daha büyük bir sayı. Çarpım tablosunun dörtlü kısmındaki sayılardan çok daha büyük kalıyor. Ama şimdi size dörtlü kısmı bilerek nasıl cevap bulacağınızı göstereceğim. 3'te 4 kaç kere var diye sorsam. Aslında sorduğumuz 3 de 4'ün kaç 100 kere olduğu. Çünkü bu 300'dür. Öyle değil mi? 3 değildir bu, 300'dür. Bu 344. Şöyle deriz. 3 de 4 0 kere vardır ve devam ediyoruz. 34'e bakarız. 34'te 4'e bakacağız şimdi. Şimdi 34'ü inceliyoruz. 34'te 4 kaç kere var? Burada dörtlü çarpım tablomuzu kullanabiliriz, değil mi? 4 kere 8, 32, 4 kere 9, 36. Buna göre 9 kere 4 çok fazla oldu, değil mi? Sayıdan büyük çıktı. 36, 34'ten büyük. Yani 34'te 4, 8 kere var ve kalanımız da olacak. 34'te 4, 8 kere var. Şimdi de kalanı bulalım. Aslında sorduğumuz 344'te 4'ün kaç 10 kere olduğu? Ve söylediğimiz 340'ta 4'ün 80 kere olduğu. Çünkü dikkat ederseniz 8'i onlar basamağına yazıyoruz. Ama bu işlemi kolayca yapabilmeniz için 34'te 4 8 kere var diyoruz. Ama 8'i onlar basamağına yazmaya dikkat ediyoruz. 8 kere 4. Bunun ne olduğunu zaten biliyoruz. Biraz önce söylemiştik. 8 kere 4 eşittir 32. Ve sonra da kalanı bulacağız. 34 eksi 32, 4 eksi 2 eşittir 2. Ve bu üçler sadeleşir, sadece 2 kalır. Ama dikkat ederseniz onlar basamağındayız, öyle değil mi? Bu sütunun tamamı onlar basamağı. Aslında 340'ta 4'ün 80 kere olduğunu söyledik. 80 çarpı 4 eşittir 320. Şimdi burada 2 kalıyor ama 2'yi onlar basamağına yazıyoruz. Yani aslında kalanımız 20, 2 değil. Evet şimdi bu 4'ü de indiririm. Çünkü yalnızca 340'ı bölmüyorum. 344'ü bölüyorum. O yüzden 4'ü de indirdik. Bunu başka bir şekilde düşünmek istersek. 344'te 4'ün 80 kere olduğunu söyledik. Öyle değil mi? 344'te 4'ün 80 kere olduğunu söyledik. Ve 8'i onlar basamağına yazdık. 8 çarpı 4 eşittir 32. Şimdi kalan 24. Peki 24'te 4 kaç kere var? Bunu biliyoruz. 4 kere 6 eşittir 24. 24'te 4, 6 kere var. Ve bunu birler basamağına yazdık. 6 kere 4 eşittir 24. Ve çıkarırız. 24 eksi 24 ve 0 bulduk. Kalan yok. Buna göre 344'te 4, 86 kere var. Yani 344 nesneyi dörtlü gruplara ayırdığınızda, 86 tane grubumuz oluyor. Veya 86'lı gruplara ayırdığınızda da 4 grup oluşuyor. Evet, birkaç soru daha yapalım. Sanırım anlamaya başladınız. Basit bir örnek yapayım. 91 bölü 7. Bu yine 7 çarpı 12'den, yani 84'ten büyük. Şimdi yine bir önceki sorudaki stratejiyi kullanalım. 9'da 7 kaç kere var? 9'da 7 bir kere var. Bir kere 7, 7. 9 eksi 7 eşittir 2. Sonra da 1'i indiririz. Değil mi? 21. Ama aslında 90'da 10 tane 7'nin olduğunu söylüyoruz. 10. Çünkü 1'i onlar basamağına yazdık. 10 çarpı 7 eşittir 70. Öyle değil mi? Buraya 0 bile koyabilirsiniz. Ve 91 eksi 70 de Eşittir 21. Yani 91'de 7 10 kere var ve kalanımız da 21'dir dersiniz. 21'de 7 kaç kere var diye sorarsak, bu çok kolay bunu biliyoruz. 7 kere 3. Yani 21'de 7 3 kere var. Bunları birbirinden çıkarırız ve kalanımız 0 olur. Buna göre 91 bölü 7 eşittir 13. Şahane. Bir örnek daha yapalım, artık basamakları anlatmayacağım. Sanıyorum bunu anladınız. Bu videoda süreci çok iyi anlamanızı istiyorum. 608 bölü 8. 6'da 8 kaç kere var? 0 kere var. Ne yapacağız? Devam edeceğiz. 60'da 8 kaç kere var? 8'i yazalım. Şuraya bir çizgi çekeyim. 60'da 8 kaç kere var? 8 kere 7'nin 56 olduğunu biliyoruz. Ve 8 kere 8'in de 64 olduğunu. 64 çok büyük, o zaman bu değil. Yani 60'ta 8, 7 kere var. Kalanı olacak, kalanımız olacak. 60'ta 8, 7 kere var dedik. 60'la işlem yaptığımıza göre, 7'yi 60'ın birler basamağı hizasına yazıyoruz. Bu da tüm sayının onlar basamağı olur. Bütün sayının onlar basamağı. 7 kere 8'in 56 olduğunu biliyoruz. 60 eksi 56 dedik ve kalanımız 4. Bunu aklımızdan veya ödünç alma ile yapabiliriz. Bu 10 olur. Burada 5 kalır. 10 eksi 6 eşittir 4. Evet şimdi de ne yapacağız 8'i indireceğiz. 8'i aşağı indiriyoruz. 48 de 8 kaç kere var? 8 çarpı 6 kaçtır? 8 çarpı 6 tam olarak 48. 48'de 8, 6 kere var. 6 kere 8, 48. Ve çıkardık, burada da çıkarma yapmıştık. 48 eksi 48 eşittir 0. Ve yine kalanımız 0. Evet, umarım büyük sayılarla bölme işlemi yapmayı anlatabilmişimdir. Bu işlemleri yapabilmek için 10 çarpı 10'a veya 12 çarpı 12'ye kadar olan çarpım tablosunu mutlaka ezberleyin.